Bugün tarihler 25 Temmuz 2020. 24 Temmuz'da 86 yıl sonra Ayasofya Camii ibadet açıldı ve yüz binlerce kişinin katılımı ile Cuma namazı yada edildi. Biz de bugün buraya gelebildik çünkü gelmek mümkün değildi. Ee, özellikle 25 Temmuz hemen sıcağı sıcağına ee, şu anda hiçbir toplu taşıma çalışmıyor ve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 Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bilim, sanayi ve teknoloji sahalarında yapılan icatlar dünya medeniyetine büyük katkı sağlamıştır. Evet, Alaman Çeşmesi, Sultan Abdülhamit Han döneminde Bismarck tarafından hediye edilen Alaman Çeşmesi Sultanahmet Meydanı'nda. Dikili taşlar Sultanahmet Meydanı'nın geneli. Evet, Üff. tarihi günler yaşıyoruz ve tarihi günlere canlı şahitlik yapıyoruz. Belgeselci ve gazeteci olarak burası Sultanahmet Meydanı tarihler 25 Temmuz 2020. 24 Temmuz'da Sultanahmet Camii'nin hemen karşısındaki büyük mabet Camii Kebir Ayasofya Fethin sembolü ibadete açılmıştı. Biz de o tarihi ana canlı şahitlik yapmak üzere 25 Temmuz 2020'de buraya geldik. <Gülüyor> o yeni standart 7920. Sanayi ile enerji. Eee. Bu devre şey. Devre var. Biru hayır. Bu Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini arıyoruz. Araştırıyoruz, tarihe not düşük, zamana noterlik yapıyoruz. Çok önemli bir yerde ve çok önemli tarihin canlı şahitli yaptığımız bölgedeyiz. Ayasofya Camii'nin önündeyiz. 86 yıl sonra ibadete açıldı. Hasret bitti zincirler kırıldı ve İlk cuma namazı kılındı dün. Tarihler 24 Temmuz 2015'ti ve yüz binler geldi. O gün gelemedik. Zira insan selidi. Ayrıca kamerada sokulmuyordu. Gazeteci olarak bugün yani tarihler 25 Temmuz 2015 ikindiden sonra buraya geldi. Yine binlerce kişi kuyruklar bekliyor. Biz Görüntüler tespit ediyoruz, tarihe not düşüp zaman alıp yapıyoruz. Belgesel görüntülerle Ayasofya Camii'nin önündeyiz. Gerçekten heyecanlı insanlarımızın heyecanına biz de belgeselci olarak şahitlik yapmak istedik. Ve gördüğümüz gibi şu an hemen önümüzde de kalabalıklarla birlikte camiye doğru yaklaşıyoruz. Müzeye dönüştürülmesini sağlayan, 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya, 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde, Cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar acık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi çok daha özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. İnşallah e, 24 Temmuz itibariyle Cuma namazıyla ibadete e, açılmış olacak Ayasofya. Biz e, hem imamlar noktasında hem de Müezzinler konusunda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak, ezanıyla milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. Beş vakit namaza bu şekilde açılmış olacak. 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah. ve hastalıklara karşı tedbir alınması İslam'ın temel esaslarındandır. Lütfen namazımızı işaretli yerlerde kılalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim, pandemi kurallarına uyalım. Giriş çıkışlarda yönlendirme tabelalarına dikkat edelim. Ayasofya'ya kavuştuğumuz cumamız mübarek olsun. إن ظنموا قولا غير الذي قيل لهم فأما تنبت الأرض من دقلها وقفت عد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بما لا تهوى أنفسكم استخدموا <تصفيق> <تصفيق> Nihayet Cemil olarak gidecek. altına yaklaşıyoruz ve o güzel madet, Fetih sembolü, Fadis Sultan Mehmet Han'ın mirasçısı. Evet. Gördüğünüz gibi <gülüyor> camiler camilerimiz medeniyetimizin tapu senedi camiler ve kadim camiler. Onlardan da birisi hiç şüphesiz Ayasofya Camii ve 86 yıldır hasret bitti. Bugün tarihler 25 Temmuz 2020. 24 Temmuz'da cuma namazı kılınıp ve 500 önemli yetkili ve yönetici devlet adamının katıldığı cuma namazı ile ibadete açılmıştı ve bugün bir gün sonra 25 Temmuz, Türkiye'nin dünyanın birçok bölgesinden insanlar namaz kılmak üzere ibadet yapmak ve cami temaşa etmek üzere akın akın geliyorlar. Biz de bu tarihi anı belgeselleştirerek tarihe not düşüp samana noterlik yapıyoruz. biraz acele edelim. Bir Sizlerin çıkmasını bekliyorlar lütfen. Biraz acele edelim.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 Bilişim ve iletişim dünyasındaki çalışmalarına ışık tutmakta, gençlere yol göstermekte ve rol model olmaktadır. Çocukluğunda aldığı farklı alanlardaki eğitim, genç Mehmet'i çok kısa bir sürede hem sultan hem fatih yapmasına zemin hazırlamış, bugünkü gençlerimizi de heyecanlandırmıştır. Mihraplar, minberler, camiler ve vaiz kürsileri, onların önemi ve değeri. Hele bu kadim Ayasofya camisinde ise biraz daha önemli ve değerli ve 86 yıl sonra ibadete açılan Fethin sembolü Ayasofya Camii, Allah Resulü'nün müjdesi Ayasofya Camii ve medeniyetimizin temel taşlarından biri olan Ayasofya Camii. Ayasofya Camii'nin minber ve mihrap kısmı hemen arkamızda ve Binler, on binler Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyarete geliyor. Camiler vardır zaman geçtikçe kıymeti daha iyi anlaşılır camiler vardır şehirlerin fethin sembolüdür tıpkı Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan İstanbul'da fethin sembolü Ayasofya Cami gibi caminin içerisinde değerli izleyenlerimiz Yunanistan tepkiler koyuyor aslında Yunanistan'a tepki koymak gerekiyor ve Yunanistan'ın merkezinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptırdığı Atina'daki Fetih Camii kapalı. Ve Fetih Camii'nin kapalı hali içimizi sızlatıyor. Kurtuba Büyük Camii, Camii Kibir, Kurtuba'da Endülüs Medeniyet'in en ihtişamlı camisi. Ve bugün Endülüs Medeniyet'in en ihtişamlı camisi Kurtuba Camii maalesef katedral ve kilise. Ve Ayasofya'ya tavır koyanları...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 ebediyete intikal etmiştir. Kendisini minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Duygular, düşünceler önemli. Tarihin canlı tanıklarına biz de mikrofon uzatalım istedik. Sizler medya mensubu olarak bu tarihi ana şahitlik yaptınız. Duygularınızı bir alalım. Neler hissettiniz? Bizim aslında işimiz zaten tarihe tanıklık etmek. Yani tabii ki her zaman bu tarihi olayları Şahit olmuyoruz ama yüzyıllar sonra da bazen hatırlanacak haberlere biz tanık olduğumuzda kendimizi şanslı hissediyoruz ve bu haberlere bakış açımız da kesinlikle taraflı değil. Ben inanıyorum ki dünya basınında inancı da farklı inancı da farklı olan görüşü de farklı olan haber haberciler de. Bu konuyu e, aynı görme, aynı önemi vermesi lazım. Yani zaten tabii ki inancımız gereği, yani inancım gereği bir Müslüman olarak beni ilgilendiren çok önemli bir konu. Ama haberci olarak da e, inancımın dışında zaten çok önemli bir konu. Tabii ki şanslı hissediyoruz. E, hem şahit olduğumuz hem de insanlara da e, aktarmak, yüzyıllar sonra da hatırlanmasını sağlamak bize düştü. Bu konuda gerçekten şanslıyız. Özellikle medya mensupları hatıralarını yazmalı. Hele bu muhteşem tarihi ana şahitlik yapan, canlı şahit olan medya mensuplarımızın anılarını yazacağına inanıyoruz. Evet sizler habercisiniz. Anadolu Ajansı'dır. Evet Anadolu Ajansı'da. Efendim Ajansı'da. duygularınız dün de buradaydınız, bugün de burada. Tarihi olaya şahitlik yaptınız. Neler hissettiniz? Ya Yaklaşık bir haftadır burada haber takibi yapıyoruz. Ee, tarihi yüzyıllık bir olaya tanıklık ettik. Ee, böyle bir ana Tanık olmak gerçekten bizim için hem şans hem de büyük bir mutluluk. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterdim. Buranın da ibadet açılmasına çok mutlu oldum. Söyleyeceklerim bu kadar. Böyle bir anı şahitlik etmek benim için çok önemliydi. Özellikle genç yaşta gazeteci olmam, küçük yaşta bunları yaşayacak olmam, daha ileriye çok fazla anı biriktirebileceğim anlamına denk geliyor. Elimde kameram, mikrofonum, tripotum. Hep bu anlara şahitlik ettim şu zamana kadar. Ee, önemli olan biz bir insanız. Ve insancıl şekilde duygularımızı yaşarken işimizi de yerine getirebilmek bizim için çok önemli. Bu yüzden kameranın objektifinden gördüğümüz şeyleri, aktardığımız şeyleri bir insan olarak da biz görüyoruz. Ee, gördüklerimizi insanlara aktarmak... Beni mutlu ediyor. Daha çok genç yaştayım. Önümde çok maceralar ve daha çok tarihi anlara şahitlik edeceğimi düşünüyorum. Bu açıdan çok mutluyum. Sizleri tebrik ediyoruz. Hatıralarınızı inşallah yazacağınıza inanıyoruz. Dünya coğrafyasını geziyoruz. Avrupa ülkelerinde camisiz tek başkent. Atina, 450 bin Müslüman yaşıyor Atina'da, sadece Türk değil, dünyanın birçok bölgesinden. Papazlar orada cami açılmasına izin vermiyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Atina'nın Fethi adına yapılan fetih Camii, minaresi yıkılıp etrafı demir tellerle kapatılmış durumda. Kurtuba İspanya'daki büyük cami ise bir ibadet yapacak, namaz kılınacak yer bile tahsis edilmemiş durumda. Ama Ayasofya korundu. Şu anda yine Hristiyan dünyası için gelen eserleriyle de korundu. Yani biz de yaklaşık e, kararın açıklamasından sonra büyük bir heyecanla burada takip ediyoruz. E, kamerayı açıp e, hem kendi gözümüzle görüp hem de burada yaşanan olayları bütün dünyaya yansıtmaya çalışıyoruz ajans olarak. İyi bir duygu içerisindeyiz, güzel bir duygu içerisindeyiz. Güzel bir yani tarif gerçekten tarifi zor bir duygu içerisindeyiz. Yani 86 yıldır beklenilen bir hasreti biz şu anda bir genç bir gazeteci olarak buna şahit olmak gerçekten bu e, ileriki zamanlarda bana büyük bir anı olarak kalacaktır. Bunun duygu ve düşüncelesi içerisindeyim. Burada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz anılar, hatıralar önemli. İnsanlar hatıraları ile yaşar, anıları ile yaşar. Buradan yaklaşık 40 yıl önce müze olarak geçip içeri girdiğimde o cam cami diyoruz o gün müzeydi ama o izbe ışıksız, loş hali içimizi karartmıştı. Yaklaşık bir buçuk saat dışarıda bekledim. Şeri girdiğimde gönlüm açıldı. Çünkü Ayasofya'nın içi de dışı da pırıl pırıldı. Allah Resulü'nün müjdesinin sembolüydü Ayasofya. Ayasofya Fatih'in emanetiydi. Ayasofya İslam medeniyetinin İstanbul'daki en muhteşem mührü ve sarsılmaz temeliydi. Camiler önemliydi camilere sahip çıkmak gerekiyordu. Şehirlerin merkeziydi o camiler. Tıpkı fethin sembolü Ayasofya Camii gibi. Vefa, bizi biz yapan değer. Vefa, hatırlanmak, unutmamak, ahde vefa. Ve elbette hizmeti geçen insanlara vefa. Ve böyle bir muhteşem Ayasofya Camii'nin önünde uzun yıllar Ayasofya Müze Başkanlığı yapan Profesör Doktor Haluk Dursun gönül insanı, kültür adamı, 20 yıllık arkadaşım, hemşerim, Baslen Giresun Tilebolu'dan ataları, Gebze Hareke doğumlu Haluk Dursun ve 20 yıldır kendisiyle tanışıyorduk. Ta ki 2019'un 19, 2019'un 19 Ağustos'unda elin bir trafik kazasına kurban gitmişti. Ayasofya belgeselini çekerken Haluk Hoca'yı da unutmayalım dedik. Onu da minnetle, şükranlar, rahmetle yad edelim dedik. Çünkü bu esere çok büyük katkısı ve hizmet oldu. Duygularımızı da söyleyin tabii. güzel bir fetişti Ne zaman karar verdiniz gelmeye böyle? Ne? ilanlamamıştınız. Almanya'da bir aklımızda vardı. Almanya'dan bir aklımızda vardı. Önce adınızı söylediğinizi söylemişim Sevban Ovaçin. Efendim? Sevban Ovaçin. Bir tane. Sevban Ovaçin. Sevban. Sevban. Evet. Bir daha Kendim Sevban, sevban. sevban. Evet. sevban Ovaçin Avusturya'dan geliyorum. şimdi Almanya'dan biz de hem evlilik münasebetiyle hem düğün çekimleri için buralara kadar gelmiş bulunuyoruz. Hem de Ayasofya'nın fethinde hem bu mübarek güzel fetih Zamanında biz de buraya gelmek nasip oldu bizlere. Çok büyük bir vesile. Buraya vesile olanlardan Cenab-ı Allah razı olsun. Cenab-ı Allah inşallah buranın kadrini, kıymetini bilinirlerden eylesin inşallah. Allah razı olsun. İnşallah dua edersiniz, dua bekleriz inşallah. E, daha önce Düğünümüz 10. ayda olacak inşallah. Çekim Sadece fotoğraf çekimi için geldik. Ve bugün de böyle nasip Düğünün olmuş oldu. Yurt Düğünümüz yurt dışında olacak. Düğünümüz yurt dışında olacak, evet. Almanya'da olacak. Düğün Avusturya'da olacak. Kına'da Almanya'da olmuş olacak inşallah zaman hızla değişti. Değerli izleyenlerimiz binlerce yıllık geçmişi olan asırlık medeniyetimizin temel taşı Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan fethin sembolü Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı Ayasofya Camii belgesel görüntülerle ekranlardan anlatılmaz. Hele ibadete açıldıktan sonra binlerce kişinin ziyaret için geldiği bu anlara canlı şahitlik yaparak anlatmak gerekiyor. Biz de bu çerçevede bu belgeseli, özellikle belgeselin kapanış sunuşunu o binlerce ziyaretçinin eşliğinde Ayasofya Camii'nin önünden gerçekleştirdik. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmak, tarihin yaşandığı yerlerde tarihi araştırıp çekmek, belgeselleştirmek gereklidir diyor. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Nişanı Hümayun şu ki, ben ki Sultan Mehmet Han'ım, üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan din adamlarına lütufta bulunup şu hususları buyurdum. Söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp, rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara, ve gerekse kaçanlara emnü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler. Ne ben, ne vezirlerim, ne de halkın tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. Kendilerini, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışarıdan memleketimize getirecekleri kimselere, Yeri ve göğü yaratan Allah hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın hakkı için, 7 Musaf hakkı için, 124 bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yeminle yemin ederim ki hiç kimse tarafından rahatsız edilmeyecektir.